Selam balık arkadaşlarım Şengül'ün sihirli falları kanalına hoş geldiniz sevgili balıklar nasılsınız iyi misiniz güzel kalpli balıklarım benim inşallah iyisinizdir Sevgili balık arkadaşlarım 2020 Ocak ayında sizleri neler bekliyor şöyle genel yorum yapacağım kahvem tarotum melek kartım derken karşınızdan çıkıp gideceğim tabii ki yeni yılınızı kutlayamıyorum çünkü ben bunları Aralık ayında paylaşacağım sevgili arkadaşlarım bakayım Ocak ayında 2020'nin ilk ayında sevgili balık arkadaşlarımı neler bekliyormuş bunları yaparken bu işlemi yaparken sizleri çay aşk hayatınız kanalıma bekliyorum sevgili balık arkadaşlarım aboneliğe bekliyorum davet ediyorum linkler videolarımın altındadır onlara itibar ediyorsunuz onun dışındakilere itibar etmeyin sevgili balık arkadaşlar evet balığa balık gelir mi bir bakalım evet var balıklarınız var yalnız biraz küçük çaplı çıkmışlar balıklarınız ya balığın küçüğü büyüğü olur mu? Yeter ki balık olsun sevgili balıklar. Hmm. Adında F harfi olan sevgili balık arkadaşlarım. Öyle bir ferahlayacaksınız ki. Öyle bir ferahlayacaksınız ki ama yani. Adında F harfi olan balıklar. Gerçekten mucize gibi bir ferahlık olacak bu. Güzel haberler alacaksınız. Balıklarınız var. Küçük çıkmışlar ama. Küçük küçük balıklarınız var. Tamam Küçük çaplı da olsa iş başvurusu yapmış olabilirsiniz. Sevgili arkadaşlarım ya da kısmet bekliyorsun da bir anda hiç beklemediğin yerden bir kısmet yoluna çıkacak bir şekilde iletişimler o biçim sadece adında A harfi olan sevgili balık arkadaşlarım baya bir sıkıntı içindeler. Bunun için Ocak ayını atlatman gerekiyor kardeşim hiç merak etme Ocak ayını atlattıktan sonra hatta iki bükülüm olmuşsun iki bükülüm sıkıntılardan iki bükülümsün burada adında A harfi olan balıklar cinsiyetin aslında çıkmış burada da fark etmez bay ya da bayan fark etmiyor baya bir sıkıntılardan iki büklümsün iki büklüm sevgili balık arkadaşım merak etme o sıkıntıları aşman lazım kredimi çektin aşk hayatında mı sıkıntın var adında m harfi olan balıklar sizlerde baya baya sıkıntıları geride bırakmışsınız çok az kalmış ramak kalmış sen de gidiyorsun murada doğru Sevgili balık arkadaşım güzel aile içi mutluluklar çıkmış hayal balonunuz çıkmış hayallerine kavuşmak isteyen bekleyen balık arkadaşlarım var çok değil ama çok değil gerçekten bu hayalini kurduğunuz şey her neyse 2020'nin içinde size doğru gelecek sevgili balıklar çekeceksiniz ya bir şekilde kuyruğu bile uzamış hatta onu kendinize çekmeye çalışacaksınız sevgili balık arkadaşlarım güzel insanlar gelelim iş hayatınıza iş hayatınız iyi fena değil 3 kişiden ikisi süper bir tanesi yarı iyi yarı biraz sıkıntılı biraz yarı iyi yarı sıkıntılı yani 3 insanın iki buçuğu iyi yarımında biraz sıkıntı var o kadar olur o kadar olur 4 Dört dörtlük yaşantı yok o oh, bir şey değil. önemli olan çoğunlukta sıkıntı var mı çoğunlukta yok çoğunluk güzel çıkmış sevgili balıklar Aile olarak evliler iyi görünüyorsunuz sadece 3 evliden bir tanesi biraz böyle bir ayrılık durumu var ayrılığı göze alacaklar pek görülmüyor ayrılık ama birbirinize sırt dönmüşsünüz bir çift öyle görülü burada az çıkmış yani rahat olun sevgili arkadaşlarım hmm. aşk hayatında murada gideceksiniz artı şunu da söyleyeyim adında hem S harfi hem Z harfi olan sevgili balıklar, C harfi olan balıklar sizlere aman Allah'ım ne kadar güzel kupalar uzanıyor bakın. Kupalar uzanıyor da yalnız şunu da söyleyeyim. Ee, pek evlilik kupası değil bu. Hani evlenelim kupası değil. Yanlış anlamayın. Affınıza sığınıyorum canlar. Size bu kupa şey olarak uzanacak. Bu o başı çıkmış burada. Ee, şey, biraz zaman geçirelim biraz vakit geçirelim şimdi eğri oturacağız doğruyu konuşacağız gevelenmenin hiç gereği yok sizlere kupalar uzanıyor duygulardan söz eder bize kupalar sevgili balık arkadaşlarım yani bu o başı da bize şeyden söz eder cinsellikten söz eder anlayın ya ne demek istediğimi ben bazen bazı şeyleri rahat anlatamıyorum böyle size teklifler gelecek ee, bazı şeyler için teklifler yani anlayın öyle şeyler çıkmış burada. Hey Allah'ım ya Rabbim. Olabilir. Saygı duyuyorum. Siz bana bakmayın. Siz bana bakmayız. Kişi size yani şunu söyleyeyim sevgili balık arkadaşım güzel insan. Ay ne hoş bir bayansın. Aynı hoş bir bey'sin gibi böyle ay zarif bir şekilde gül uzatacak. Böyle ne bileyim. Sizler bilirsiniz ben anlamıyorum. Böyle zarif midir? Mütevazı bir şekilde, kibar bir şekilde yaklaşacak. Siz zannedeceksiniz ki Ay, benden etkilendi, hoşlandı. Hayır yani. Hemen üstünde boğa başı çıkmış. Yani eğlenelim, anlayın. Eğlenelim diye böyle şeyler uzanacak size. Kısa vadeli olacak ama bu. Merak etmeyin canlar, kısa vadeli olacak. İnşallahım ya Rabbim. iyi olsun. O kısmını geçelim. Tamam, güzel. Hmm, bazı arkadaşlarımın 400 dört tane var burada yüzdeler ayıracak olursak yüzde kırkı diyelim sevgili arkadaşlarım yüzde kırkınızın dileği duası kabul olmuş 2020'de 2020'nin genelinde 4 kişiyi yüzdeye ayırırsak yüzde kırk yüzde kırkınızın biraz yarıdan altta ama duası dileği adağı kabul olmuş gerçekten şansa doğru gidiyor o insanlar Güzel harika sevgili arkadaşlarım eksler sizler kötü çıkmışsınız burada sizlerde pek barış görülmüyor bekarlar çok güzel kısmetler yolunuza çıkacak Ocak ayı içerisinde fırsatları kaçırmayacaksınız diyeceksiniz ki Şengül bizim Ocak ayı içinde beklentimiz gerçekleşecek mi şimdi bu beklentiler pek gerçekleşiyor gibi görülmüyor burada sevgili arkadaşlarım sevgili balıklar biraz daha mücadele etmeniz gerekiyor sizin alacağınız haberler var %50 balıkların beklediği haberler onları çok mutlu edecek. %50'iniz biraz daha beklemesi gerekiyor. Beklediğiniz haberler size ulaşmayabilir. Ocak ayı içinde canlarım benim. Bunun dışında güzel evren tarafından korunan balıklar var. Temiz kalple olan balıklarımızı evren koruma altına almış. Enerjiniz güzel. Onun dışında kötü bir şey görülmüyor. Fincanın içinde bakalım tabak ne gösterecek? sizler için benim narın balıkçıklarım şöyle alalım ki bazen dökü veriyorum sevgili arkadaşlarım. Hmm. Evet şöyle şekilleri peçete çeksin. Başka çare yok görüyorsunuz. Sevgili balıklar hmm. şöyle bir bakalım. Evet ama şu var. Ne kadar güzel biraz karmaşa çıkmış burada ama her şeye rağmen genele bakıldığında sevgili balık arkadaşlarım bakın dikey vaziyette çıkmış yan taraf nereden nereye yukarıya doğru çıkıyorsunuz yani bu nedir sevgili balıklar geçmişten günümüze yani ben şu anda ocak ayı 2020'nin bir aylık sürecine bakıyorum burada geçmişte haksızlığa mı uğradın ya uğursuzluğa mı uğradın yanlış mı yaptılar yalan mı söylediler canınız mı yandı çile mi çektiniz o olumsuzlukları bir kenara bırakıp umutlarınız tekrar yeşerecek sizin murat ağaçlarınız kendini göstermiş yukarıya doğru tepe taklak değilsiniz. Yukarıya doğru çıkışınız var. %20'niz biraz olumsuz iki kişi tepe taklak görüyorsunuz. Burada sevgili balık arkadaşlarım zaten %100 yok yani 4 Dört dörtlük yaşantı yok. Mutlaka bir kişi veya iki kişi ters düşünür tepe taklak olur. Onlar da akıllanacaklar çünkü yönlerini yukarıya doğru veriyorlar. Burunları yukarıya doğru kıvrılmış. Bu arkadaşlarımız da akıllanacak ama biraz zaman var sevgili arkadaşlarım. Her ikisi de balık değil bunların. Şuradaki balık, sevgili balıklar dışarıdan alacağınız miras olabilir. Şans oyunları olabilir. Merkezinizde mutluluk var. Çiftler bakın el ile tutuşmuşsunuz resmen. Dışarıdan gelecek sizlere mutluluklar var. Güzel balıkçıklarım. Bununla alakalı adında S harfi, Ş harfi olanlar, T harfi olanlar, hmm, E harfi olanlar, F harfi olanlar güzel sizler H harfi olan sevgili balık arkadaşlarım artık bir şeyleri geride bırakıyorsunuz olsun ya da olmasın olumsuz düşünceleri bir kenara bırakıp umut yeşermeleri sizde meydana gelecek ve bir de şöyle bir şey var 2020'nin genelinde benim sevgili balık arkadaşlarım hep bir şeyleri değiştirmek isteyeceksiniz siz ya olumlu ya da olumsuz maddi manevi Örnek, örnek veriyorum sevgili arkadaşlarım işinden memnun değilsin birisi canını sıktı hemen o işi değiştirmek isteyeceksin böyle bir şey sevgilinden memnun değilsin kalbini kırdı hemen onu değiştirmek isteyeceksin genelinize bunu söylüyorum böyle bir şey burada çıkmış bir şeyleri hep değiştirmek değiştirmek 12 ay boyunca böyle bir şey sizleri bekliyor çok iletişim var çok barışlarınız çıkmış Sevgili arkadaşlarım sağlık olarak da yine mücadele içindesiniz. Önünü göremeyen, göz rahatsızlığınız var, nezle grip rahatsızlığınız var, boğaz ağrılarınız çıkmış, elinizde boğazınızı tutuyorsunuz. Sevgili balık arkadaşlarım lütfen sağlığımıza da dikkat edelim. Onun dışında gerçekten sizlere doğru sürprizler gelecek. Bakın aydınlık daha çok enerjinizde yerinde yıldız gibi parlayacaksınız ya da güneş gibi parlayacaksınız öyle diyelim sevgili balık arkadaşlarıma ocak ayı genel yorumuydu buyurun yardımlaşmalar geliyor haberleşmeler geliyor kısmetler geliyor canlılık geliyor hep bir şeyleri değiştirmek isteyeceksiniz canlar hiçbir şeyin altında kalmak istemeyeceksin hep değişim hep değişim değişimden yana olacak sevgili balık arkadaşlarım işte bu doğuş geldi iş hayatınıza doğuş geliyor çünkü sıkıntılı olan arkadaşlarım var. Niçin doğuş geliyor? Geçmiş hatasını değerlendiriyor. Geçmişte ben diyor kefil olmamalıydım veya ne bileyim bu insanla ortak olmamalıydım gibi hataları değerlendirip yolunu çizecek. Zafere gitmek için, doğuş yapmak için sevgili balık arkadaşlarım iş hayatında zafer sizleri bekliyor. Hadi bakalım. Güzel çok güzel. Bir aylık süreç onun dışında aşk hayatınız biraz keskinlik var özellikle de evlilerle ekslerde gördüm bunu keskin konuşmalarınız var hatta evlilerde 3 evliden bir tanesi kavgalı kavga edecekler ayrılmak isteyecekler ama ayrılık görülmüyor en azından sırt dönmüşler birbirlerine sevgili balık arkadaşlarım bakın buyurun. Bir kırgınlık durumları. Çünkü etki altındalar. Bir şeylerin etkisi altında kalmış. Sevgili balık arkadaşlarım olur o kadar. Ardından ne geldi? Barış geldi. Uzlaşma geldi. Adil yoldan başarı. Birbirinin elinden tutacaklar çiftler. Sevgili arkadaşlarım hadi bakalım buyurun. Sağlık ne yapıyoruz? Sağlığı kendimize çekeceğiz. Kendime çekmek demektir bu kart. Kendine çek. Kendine çek der. Buyurun sağlığı kendine çekeceksin. Sevgili balık yardım göreceksin canlanıyorsun nasıl canlanacaksın mücadele ederek çünkü burada da gördüm sağlığın için mücadele ediyorsun ya hepimiz için aynı şey geçerli sevgili arkadaşlarım ben ne kadar bugün burada elim ayağım tutuyor olsa da benim dahi kendimi boş bırakmamam lazım bugün sağlıklıyım ama yarın hastalanmayacağım ne malum değil mi ne kadar sağlıklı da olsak yine de mücadeleyi elden bırakmayacağız bitti tamam canlanacaksınız sağlığı kendinize çekeceksiniz hadi bakalım sevgili balık arkadaşlarım bunu yaptığın takdirde güç sendeymiş melek söylüyor bunu İşte bu gücün eğilini al gidişata, kuşkuya, korkulara tüm sakıntılara dur de diyor melek söylüyor, evren söylüyor hadi bakalım sevgili balık arkadaşlarımızın 2020 Ocak ayı genel yorumunu tamamladık sevgili arkadaşlarım Tekrar belirtiyorum. Çayfalı Aşk Hayatınız kanalıma bekliyorum. Linkler videolarımın altında mevcut bulunacaktır sevgili arkadaşlarım. Linklere tıkladığınızdan gerçek kanalım karşınızda olacaktır. Sizleri seviyorum. Sevgilerimi saygılarımı sunuyorum. Bir sonraki açılımlarımda tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Her şey gönlünüzce olsun. Sıkmayın canınızı. Kocaman da öpüyorum. Hadi bay.